Bugün 26 Mart 2023 Pazar, Güneş günündeyiz. Güne Boğa Burcu'nda boşlukta başlayan ay, sabah 3.41'de İkizler Burcu'na geçecek. Bugün daha değişken ve kararsız enerjiler altında olabiliriz. Yakın çevremizde iletişim trafiği artabilir. Sabah saatlerinde ay, Balık Burcu'ndaki Satürn'e dik açı yapacak. Zihnimiz çok hareketli olabilir ve birçok konuyla ilgilenebiliriz. Çevremizin de hareketlenmesi, iletişim trafiğinin artması mümkün. Akrabalar, kardeşler veya komşularla ilgili konular öne çıkabilir. Bunun yanında duygusal olarak melankolik ve karamsar hissedebiliriz. Maddi manevi kendimizi engellenmiş ve kısıtlanmış hissetmemiz mümkün. Geleceğe dair endişeler duymamız, görev ve sorumlulukların baskı yaratması da mümkün. Öğleden sonra bu enerjiler rahatlayabilir. İkizler burcundaki ay, koç burcundaki güneşle uyumlu açı yapınca duygu ve düşüncelerimizi daha rahat dengeleyebiliriz. Yaşam enerjimiz ve motivasyonumuz da güçlenirken kendimizi dış dünyada ifade edebilir, dikkat çekebiliriz. Kısa veya uzun gezi ve seyahatlere çıkabilir ya da önümüzdeki günler için organizasyonlar yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.